<gülüyor> ee, merhaba, merhaba dostlarım ben Serdar, bu da saçma sapan bir giriş oldu ve Altışar'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. <gülüyor> ee, yine bana bir takım sorular sordunuz, sizden bir takım sorular sormanızı istedim ve siz de güzel sorular sordunuz, onlara cevaplayacağız. Ee, bu ikinci kayıt denemesi çünkü az önceki kaydı kayıtta fail oldu. Başarısız oldum, kayıt almakta başarısız oldum. Ama umarım şimdi başarılı olacağım. Ve videoyu bitirdiğim zaman da güzel hissedeceğim. Çünkü başarılı olduğuma inanacağım. Evet, sesim azıcık bir şey olabilir. bilmem nasıl olabilir. Küçük bir yorgunluk falan bir şey bilirsiniz. Az önce ses kaydından çıktım. Ondan kalan bir yorgunluk var. Çalışılıyor yani. Bir şeyler bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kanalda. Güzel. İyi o zaman. Çok şey yapmadan başlayalım. Çaylarınız hazırsa benimkiler hazır. Eğer değilse hemen şu an videoyu durdurup. Hmm, bir çay koyabilirsiniz, bir çay alabilirsiniz. Ben bitki çayı içiyorum şu an çünkü ne olur ne olmaz bir bünyeyi güç tutmak lazım bu aralar dikkatli olun siz de. Maskelerinizi sakın, dezenvektörleriniz yanınızda bulunsun. Ee, çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmanız çok da önemli değil gibi şu an. Ee, bakalım o zaman başlıyoruz çok şey yapmadan. Evet, küçükken e, olmayı hayal ettiğin gibi biri olabildin mi? Um, evet, evet, um, yani o yolun üzerindeyim en azından, bir küçükken belli bir yolda um, olmayı, bir yere doğru gidiyor olmayı um, istiyordum ve um, oradayım şu an, Hayatiklerimin bir kısmını um, yapmakta biraz geciktim ama onları şu an yapıyorum, um, o yüzden bir çekincem veya bir şeyim yok, um, bazı şeyleri ise hiç hayal etmemiştim, öylece oldular. E, bu videoda onun bir kanıtı şu an sizlerle <gülüyor> konuşuyor oğlum. E, şu an böyle bir şey yapıyor olmamız. İşte bir, bir videolar yayınlar, sizler yorumlar falan. Bu da bunun bir kanıtı. E, evet böyle bir şey sanırım. Güzel oluyor. Ama e, çoğunlukla evet olmak istediğim e, yoldayım. Hayal ettiğim yere doğru gidiyorum. Ama ben hiçbir zaman yerinde duran birisi de değilim. Benim e, kış hep kaşınır. O yüzden e, yolla koşturmayı... ...sürekli gitmeye, bir yerlere doğru gitmeye hep severim hiçbir noktada. E, artık fiziksel olarak ve mental olarak... Okay, ...ben çok yoruldum, başka hiçbir şey yapamayacağım hayatta... ...ben buraya oturup şurada e, yaşayacağım hayatımın sonuna kadar... ...demedikçe e, herhalde hayal kurmaktan az geçmeyeceğim. Hayal kurmayı durdurmayacağım. Her zaman yeni bir hayal olur. Evet, e, bu böyle. Çayımızdan içelim. Eğer bir korku filmi çekecek olsaydın... Hangi yönetmenleri kendine örnek alırdın? Hangilerinden uzak olur, olurdun? Bu aralar gözüme çarpan iki yönetmen var. Yani ne kadar bir tanesinin son filmi gerçekten çok kötü olsa da. Birincisi Mike Flanagan. Çok güzel bir, iyi bir korku yönetmeni. Aslında şey yapıyor. Son zamanlarda korku filmleri veya dizileri yapmaktan çok... Korku temalı, temalı işler yapıyor. İşte gotik romantik. ...veya um, belki biraz daha fantastik veya böyle gizem gibi şeyler yapıyor. Korku odaklı olmaktan çok korku temalı ama başka konular odaklı işler yapıyor. Onu kendime örnek alıyorum. Um, ama özellikle yani Haunting of the Hill House müthiş bir diziydi. Netflix'te var korku seviyorsanız onu tavsiye ederim. Diğeri de James Wan. James Wan'ı çok seviyorum çünkü çok orijinal, çok yaratıcı korku sekansları var. Bir de çok klişe konuları alıp onları çok modernleştirebiliyor. ...kendi göre işleyebiliyor. Özellikle Conjuring 1, Conjuring 2 ve Conjuring 3 diyeceğim artık. E, The Devil Made Me Do It. O üç, üç filmin üçünü de çok beğendim. Bir film, birinci film en iyisi tabii ki. E, ama üçünü de çok çok beğendim. Onlar böyle ayrı bir e, klasmanda diğer korku filmlerine klasla. E, aslında Mike Flanagan aynısını yapıyor. Şimdi çok oraya girmeyeceğim. Korku filmlerini konuşacağımız... ...hani korku türü veya korku üzerine konuşacağımız apayrı bir içeriğimiz olur. Apayrı bir içerik görürsünüz ama... Um, ikisini, i̇kisini beğeniyorum. James Wan ve e, Mike Flanagan'ı e, beğeniyorum. Mike Flanagan da aslında aynısını yapıyor. O da böyle bir e, klişe konuları alıp onları modernleştiriyor. Farklı bir aroma katıyor. E, farklı bir noktaya getiriyor. E, korku türünün evrimleşmesine şey oluyor. Şimdi korku yönetmeni değil kendisi. Çoğunlukla korku film yapmıyor ama Ridley Scott da. Scott da aynı şekilde. Um, Alien çok güzel bir film. Bir şey vardı ya The Thing. The Thing yapan kimdi ya? Wes Craven değildi. Neyse adını unuttum şu an The Thing de, de çok güzel bir film ama genelde devam şeyleri çok iyi gelmiyor. Neyse bunlar. Uzak durduklarım daha ne bileyim abi çoğu yönetmenden uzak dururdum herhalde şu, şu, şu çağda. Korku filmi anlamında en azından. Ee, korku filmi çekecek olsam çoğu yönetmenden uzak dururdum. Çünkü çok hoş şeyler ortaya çıkmıyor böyle telefon kamerasıyla Karadeniz kıyısında çekilmiş filmler gibi bir şeyler var yani yabancı filmlerden bahsediyorum. Yani gerçekten te bir telefonun kamerasıyla Karadeniz kıyısında çekilmedi ama öyle hissettiriyor film. Gerçekten öyle hissettiriyor. Neyse bunlar da böyleydi. Altı çay videolarından önce aklıma güzel soru gelmiyor ama videoyu izlerken aklıma geliyor. Ee, soru herhalde neyse al şeftali güzel o zaman e, şu an bu videonun altına soru yazabilirdim. Benim de salak kafam bir önceki dönüp yani soruları kaybettim soruyu yazdım belgeyi kaybettim ama yani dönüp eski videodan alsana soruları. Şu an şey yapamadım neyse sonraki videoya kalsın o zaman sonraki videoda söz vereyim önceki videoya, ge videoya gelen soruları da ee, bu videoya gelen sorularla birlikte e, Sonraki videoda o soruların hepsini işleyeceğim yine sorarım size neler soracaksınız diyeceksiniz tabii. E bu arada bu videonun altına e, sonraki soru sonraki videoda yanıtlamamı istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Çekinmeyin onu yapmaktan. Aynı zamanda Discord sunucumuz da var. Oradan da sorabilirsiniz. Instagram'dan ve Twitter'dan soru sorarsanız doğrudan yanıtlarım onları ben. Yani o an size yanıtlarım. Onlar da bir şey, onların bir şeyleri de hesaplarda aşağıda durur. E, neyse öyle. E, Sorularınızı bu şekilde şey yapabilirsiniz. Biz bu soruyu da bunu söylemek için bahane olarak kullanmış olduk. Şeftali içine çok teşekkürler. Şeftaliler e, güzeldir. Ben, ben de çay içeyim şu an. Hayatından memnun musun? Keşke şöyle olsaydı dediğin bir durum var mı? Ben hayatımdan memnunum. Yani ben hayatımdan şu an çok memnunum. Ee, bir, şey, bir, bir, bir şeyler gelişiyor. Bir yerler doğru gidiyorum. Bunu somut bir şekilde hissediyorum. Ve bu güzel bir his. Kaybolmasını istediğim bir his değil. Ee, ama yani... Belki son, yani son 3-4 yıldır bu durum böyle. Ondan önceki birkaç yıl biraz daha böyle donuk, durgun geçti. Onun öyle olmasını istemezdim belki. Ee, o yüzden böyle, sanki böyle 1-2 yıl kaybetmiş gibi hissediyorum ama. bir yani açıkçası şu an telafi edebiliyorum galiba onları. O yüzden memnunum ya. Hayatımdan memnunum yani. İlk sorunu ilk kısmını net bir şekilde e, cevaplayabilirim. Ben hayatımdan çok memnunum şu an. Yani... Şu an sizlerle konuşuyorum. Hayatıma nasıl memnun olmayayım? <gülüyor> Aha. Yine benzer bir soru. Kanalın gidişatından memnun musun? Kanalın gidişatından çok memnunum. Ee, Kanalın gidişatından bu aralar her gün biraz daha memnun oluyorum. Onu da e, söyleyeyim. O yüzden biraz daha da enerji harcamaya çalışıyorum. Ee, sizler için. Kanala güzel içerikler çıkarmak için. Daha dolu dolu ve yoğun içerikler çıkarmak için. Ee, Metin Boz video gelir mi? Eee... Metin'le daha önce video yaptık, ee, video gelir mi? Yani o gelip beni bir dürters abi video yapalım derse ben kırmam. Güzel olur, keyifli de olur ee, ama genelde biraz böyle tek takıldığım için insanlar çok yanaşmıyor video için veya başka bir şey için. Biraz şeyi seviyorum ben böyle, tek başıma bir şeyleri deneyimlemeyi e, seviyorum en azından e, kendi kanalımda, kendi e, çapımda. E, işte oyun oynarken ve içerik çıkarırken biraz tek takılmayı... Seviyorum. E biraz kişisel bir insanım. Azıcık içeri dönük bir insanım. Normal bir şey. Ama insanlardan böyle bir teklif geldiği zaman, şey yaptığı zaman da bir iş yapmıyorum yani. O, onu da kabul ediyorum. O da bir deneyim sonuçta. Güzel bir şey. Öyle ki, genel olarak memnunum ya. <gülüyor> Hayatımdan da memnunum. Ee, Kanaldan memnunum. Dediğim gibi her gün biraz daha memnun oluyorum. Tabii şu an tamamen bireysel şartlardan konuşuyorum. Bireysel olmayan şartlardan konuşmayacağım. <gülüyor> Bilgisayar mühendisliği okumasaydın hangi bölümü okurdun? Um, yani bilgisayar mühendisliğine birlikte oyun yapacağım insanlar bulmak için geldim. Birlikte iş yapacağım veya beni geliştirebilecek insanlar bulmak için geldim. Bunu da yaptım yani. Gerçekten güzel çevre edindim. Güzel arkadaşlar edindim. Um, onu okumasaydım hangi bölümü okurdum? Um, yani şeyi çok istiyordum. Aslında hayatımın bir noktasında astronomi ve uzay bilimleri okumayı çok istiyordum. Arkeoloji ile alakalı bir şey okumayı çok istiyordum ama belki yine daha e, yakın bir motivasyonum olduğu için belki bilgisayar mühendisliği hoş o yıllarda var mı bilmiyorum oyun tasarımı bölümü. E, oyunla alakalı bölümler var mıydı bilmiyorum. Varsaydı onları okuyabilirdim belki. Oyun tasarımı veya oyun yapımı üzerine e, kurulan bölümler ama 2014'te var mıydı bilmiyorum. 2014'de girdim mi okula? E, o zamanlar olmayabilirdi çok hatırlamıyorum. Ya belki çevrem yeterince şey yapmamıştır. Belki de vardır. Bilmiyorum. Çok fazla şey bilmedim bu e, soruda ama biraz sonra çok fazla şey bileceğim. Herkesin sevdiği ama senin nefret ettiğin bir oyun ya da oyun serisi var mı? Aa Yok herhalde ya. Yani... Belki bu sorunun cevabı çok yakın zamana kadar FNAF olabilirdi ama son oyun güzel. En azından doğru yönde atılmış. Doğru adım var. O yüzden e, böyle bir şeyim yok. Zaten çok öyle nefret ettiğim bir şey yok ya. Nefret etmek çok çok kişisel bir şey. Böyle orada bazı başka duyguların devreye girmesi gerekiyor. Böyle bir şeye, bir şeylere içerlemeniz gerekiyor. Bir şeyler çok öfkelenmeniz gerekiyor veya çok kişisel algılamanız gerekiyor. O yüzden bir şeylerden çok nefret etmiyorum. Böcekler dışında böceklerden nefret ediyorum. Böceklerden. Böceklerden nefret ediyorum. Böceklerden çok nefret ediyorum. Böcekler oyun değil ama onlardan çok nefret ediyorum. O yüzden şu an çayımı içeceğim. Sakinleşmek için. Benim sorum nedir? Benim sorum basit abi. Benim sorum nedir abi? Aa, ben bir soru soracağım. Soramıyorum ya. Benim yerime bir soru sorsana. <gülüyor> Benim sorum basit. Gerçek nedir? Şimdi işlerin bu noktaya gelmemesini umuyordum. Bunu saklamayı umuyordum bir süre. Açıklamayı açıklamamayı, göstermemeyi umuyordum ama ne yazık ki artık buradayız, buradayız, Ve işler artık geriye sarılamayacak, düzeltebilecek bir yere geldi. O yüzden bunu açıklamam gerekiyor. Gerçek bu. Yani gerçek şu ki, gerçeklik bu. Bu gerçek ve gerçek bu. Biliyorum, çok kabul edilecek bir şey değil ama belki gerçekliğin gözlerine bakarsanız birazcık daha ikna olabilirsiniz. Oldunuz mu? İkna oldunuz mu? Güzel. Gerçeğe çok bakmamak lazım. Gerçekler acı verebilir o yüzden böyle Gerçek bu. Gerçek oydu. Abi memleket neresi? Kıbrıs. <gülüyor> Artık geri dönemeyeceğim memleket memleket <gülüyor> sürecinde. Kendin üzerinde çalıştığım bir hobin veya projen var mı? Yani kendi üzerinde çalıştım. şimdi şöyle hayatımda birkaç tane şey var ve onlar böyle hobi, proje, iş arasında gidip geliyor. Böyle yüzde otuzluk dengeler kurmuş bulunmaktayım. Yani Youtube'u bir iş olarak kabul edersek, yazarlık yapıyorum ben. Hikayeler yazıyorum, ediyorum, ee, hikaye anlatımı yapıyorum, ee, kitaplar falan yazmaya çalışıyorum. Bazı yerlerde yayınlıyor olabilir artık. Ee, onu yapmaya çalışıyorum, yazılı hikayeler. Ee, onun dışında bir oyun yapmaya çalışıyoruz arkadaşlarla. Boş, o iş tanımına daha yakın olabilir şu an. Daha bir şey... ...bir şey yapmadık ama. Bir iş tanımına o daha yakın olabilir hobiden çok. Onun dışında biliyorsunuz çeşitli yazılar yazıyorum. Bunları sosyal medya hesaplarımı takip ediyorsanız yazdığım yazıları bakabilirsiniz. Genelde alakalı konularla ilgili yazıyorum. Bazen çok farklı yerlere falan dalıyorum. Bunların hepsi hobi. Buna söylemediğim ne var diye düşünüyorum. Söylemediğim hobim vardır indah Bunların arasında YouTube'da katabilirsiniz. Çünkü bunların hepsi artık şey, böyle bütün yaptığım şeyleri topladığınız zaman <gülüyor> part-time bir işim oluyor gibi bir durum. <gülüyor> ah, ah. Bitcoin bro, Bitcoin dolar yüksek, her şey sıkıntı neyse. Yaptığım her şeyi topladığınız zaman yarı part-time bir işim oluyor gibi düşünebilirsiniz yani. Ay. Ay. Oyun ne durumda? Alur şu çayı da içim. Sonraki sorudan spoiler verdik ne yazık ki. Oyun ne durumda? Bu yaz oynayabilir miyiz? Şimdi bu oyunu bu yaz oynayabilirsiniz dersem ben. E, oynayabilirsiniz dersem yanlış yapmış olurum. E, sizi sizi e, olmalık bir beklentiye sokmuş olurum. Belki oynayabilirsiniz. Belki de oynayamazsınız. Şimdi bunu bilemeyeceğim. E, çok net ve kesin bilgiler veremiyorum. Çok tarih. ...ve çok belli zaman aradıkları da veremiyorum. Ama vermek istiyorum. Ancak bunu diyebilirim. En yakın şey bunu diyebilirim. Ve inanın sizlere ben bilgi vermek istiyorum. Gerçekten bilgi vermek istiyorum. Bilmiyorum, belki yakında daha fazla şey duyarsınız. Oyundan, ne hangi oyundan bahsediyoruz diye soruyorsanız... ...Echoes of Insanity diye bir korku oyunu yapıyoruz. Aşağıdan hemen sitesi var. Açıklamalarda oyun sitesi var. Oradan bakabilirsiniz. Oyun YouTube kanalı da var. Sitesinden oraya ulaşabilirsiniz veya benim kanalımda hemen e, videolar üzerinden veya e, çeşitli kartlar üzerinden videoları böyle sağ üst Sizin köşesinde, üst köşesinde çıkan kartlar üzerinden oyunun YouTube kanalına da bakabilirsiniz. Böyle bir şey var. İnkar etmeyin artık. Bizim bir korku oyunumuz var falan. <gülüyor> kafayı yiyor artık en sonunda. YouTube, YouTube tarafından YouTube'da geçirilen 8-9 yılından sonra artık kafayı yemişim falan. Hiç içinden çıkamadığım bir depresyon oldu mu? Hiçbir şeyin zevkli gelmemesi, kimseye birden güvenmeye başlamak, güvenmemeye başlamak, kimsenin seni sevmediğini hissetmek gibi. Evet oldu. Ee, hayatım yaklaşık 3-4 yılı öyle geçti. Ee, her yıl biraz daha kötü hale geldi. Ama eninde sonunda yani bir noktada sanırım şunu dedim okey bu böyle olmaz. Ben bir şekilde bir şeyler, bir yerden bir şeyler çözmeye başlayacağım dedim. Ee, Biraz da yardım aldım. Yardım gerçekten çok getiricisi olduğunu söylemek istiyorum. Ama yani bu noktada önemli olan senin ne adım atacağın. Yani sizin ne adım atacağınız. Böyle bir durumda hangi adımların atılması gerekiyor? Nasıl bir adımların atılması gerekiyor? Adımların atılması gerekiyor. Benim yaptığım şey kendimi dışarıya çıkarmak oldu. İnsanların arasına karıştım. Okuldaki kulüplere falan girdim. Arkadaşlar edinmeye çalıştım. Çok zamanlı oldu bunlar. ve birden şöyle olacak bir şey değil yani. Olmaz. Gerçek dünyada şöyle hiçbir şey olmaz. Ne sorunlar çözülür. Şöyle sorunlar çıkar. Ama böyle çözülmez. Daha fazla zaman alacak. Çok. Böyle yavaş yavaş aşama aşama olacak. Ama eninde sonunda böyle bir nokta olacak. Böyle geriye bakacaksınız. Ve diyeceksiniz ki vay ben oradaydım buraya geldim. Şu an bambaşka bir şey. Oluyormuş. Oluyor çünkü yani. O, oluyor böyle. Aa, böyle. Böyle bir durum oldu. Böyle çıktım. Kesinlikle çıkamayacakmış gibi hissettim. Kesinlikle bir döngüye veya böyle bir köşeye sıkışmış gibi hissettim. Ama çıktım yani oluyor. Rahat rahat ondan sonra e, takılabilirsiniz. Çok daha güzel zamanlar geçirebileceğiniz yani zamanlar geliyor diyeyim. orada bir bir şey yapamadım ama. Öyle. Entelektüel birikimini nasıl elde ettin? Bununla. Entelektüel birikim mi? Bunu elde ettim. Şaka bir yana... Um, <gülüyor> bu şaka değil. Bu şaka değil. Yanlış anlamayın. Yanlış anlarsanız çok yanlış sonuçlar olur. Um, bol kitap okudum. Bana getirisi olacak kitapları okudum. Onun için kurguda dahil, romanlarda dahil. Yani boş boş... Romanlar, hikayeler okumak yerine biraz daha... Ee, dolu, biraz daha yoğun, biraz daha anlamlı şeyleri okudum. Ee, ha bu noktada şey ayrımı falan yapmayacağım. Şunlar da hayır, şunlar değil demeyeceğim. Zaten ara görüyorsunuz. Yine Instagram'dan takip ediyorsanız orada okuduğum şeyleri az çok paylaşıyorum. Nasıl şeyler okuduğumu az çok bilirsiniz. Ee, benim tercihlerim o yanda. Ee, özellikle şu kitaplar çok boş demeyeceğim. Ee, ama bol bol kitap okudum, bol bol video iz izledim YouTube'da. Bu videolar yine şey değildi, hani fidget, fidget spinner falan değil ya trenler falan değil yani veya random stuff değil, rastgele şeyler değil. Biraz bilgi şeyler, bazıları e, coğrafya bazı şeyler izledim. Bir kısmı felsefiydi, bir kısmı işte, bilim kurgu, sanat şey falan filan. Komple gidip böyle belgesel tarzı şeyler izlemedim. Ama yani hayata biraz şu açıdan bakarsanız okey şu anda yaptığım şeyden ben nasıl getirdiler? Nasıl yararlar alabilirim? Burada tamamen ya evet, pragmatik bir yaklaşım. Bencillikle değil de bencilliği barındırmayan bir pragmatizmle yaklaştırdığınız zaman içinde bulunduğunuz durumdan bana keyif de dahil. Nasıl keyif alabilirim? Yani de Nasıl getiriler alabilirim? Dediğiniz zaman onların faydasını, sonuçlarını görmeye başlarsınız bence. 146 ismini nereden buldun? Nasıl aklına geldi? Yani her birimize birer gezegen atadılar. Bu gezegenleri de tamamen e, böyle bir kasein içine çeşitli e, taşlar koydular, üzerine sayılar yazdılar. Bana 146. gezegen çıktı. Ben de e, isme bunu koydum yani. Diğerlerinin arasından ayrılmak için, çok şey olmamak için. E, Mouse nerede lan? kaybettim ama <gülüyor> ben panik yaptım, mouse'um gitti. İmlet yok ekranda diye <gülüyor> panik yaptım bir an. Okey, şu gözümün önünde dursun. Böyle yani, 146. gezegen bana atandığı için ben de ismimin sonuna 146 ekledim. Senin ismin ne seyreder, benim ismim ne seyreder, bari senin ismin 146. falan. Böyle bir şey oldu. Seçme şansın olsaydı neril olmak isterdin ülke olarak? Ya bilemeyeceğim ya yani. Ben şey değilim. Nerede olduğumu değiştirmek isteyen birisi değilim. Ah kaderin oyunları doğduğum büyüdüğüm toprağa bak ve ah içinde bulunduğum şeyler bak diyen birisi değilim. Dünyanın herhangi bir yerinde yani um, güzel bir ütopyanın, rahat rahat bir yaşamın veya huzurlu bir yaşamın beni beklediğini düşünen bir insana değilim. O kadar naif değilim. O kadar saf değilim. Dediğim gibi bazı haberleri, bazı şeyleri takip edebiliyorum. dünya gerçekten cılkı çıkmış durumda. O yüzden şey, öyle bir şeyim yok. Yani ne, ne olurdu, neresi olabilir bilmiyorum. Berlin hakkında çok güzel şeyler söyleniyor. Belki İsviçre, Yeni Zelanda güzel olabilirdi. Bak çok saçma ama Yeni Zelanda güzel olabilirdi. Belki Güney Kore falan. Japonya istemiyorum. Belki Güney Kore güzel olabilirdi. <gülüyor> Belki yazarlığımdan dolayı Fransa olabilirdi. Bir şeyler yazmak etmenin, yazmanın etmenin bir değeri olabileceği bir yer olabilirdi. Bak şey de fena değil bak. ABD O kadar gelişmiş bir yer. Yani gelişmiş dediğim ABD'nin her yeri gelişmiş değil. Yani rezervasyonu var, çok fazla yeri var. Yani O yüzden Çok öyle yücelatacağın yüce bir nokta değil. Ama o kadar büyük ve geniş bir yer ki Kendi içinde bir ekonomi döndürebiliyor, kendi içinde bir pazar döndürebiliyor. Yani kendi içine döndürdüğü pazarla rahat rahat iş yapabiliyor. Mesela orada bir şeyler yazıyor olsam, bir kitap yazıyor olsam... ...orada bir kitap tutturduğunuz zaman çok daha büyük bir pazarı etkiyor falan. Yani belki orası olabilirdi o yüzden. Ama bunun dışında şey değilim yani. Şu an kendi ne bileyim içinde olduğum e, ortamı geliştirmeye çalışıyorum. Bir şeyleri de düzeltmeye çalışıyorum. E, kendi çevreme destek olmaya çalışıyorum falan yani. Böyle bir durum var biraz. Böyle bilmiyorum bu cevap ne kadar tatmin etti ama... <gülüyor> Hala FNAF'tan zevk alıyor musun ve sence oyun iyi mi? FNAF'tan zevk alıyorum şu an. FNAF'tan daha önce zevk almıyordum. Yani son oyun dışında e, 4'ten beri ben FNAF'tan zevk almıyordum. Five Nights at Freddy's 4'ten sonra. 4'ü çok severdim çünkü. E, Sister Location'ı sevmedim. E, pizzeria Simulator'ı sevmedim. Bitirmedim de zaten pizzeria Limit Ondan sonra Ultimate Custom Night çıktı. Hiç oynamadım. Help Wanted çıktı. Hiç oynamadım. Ee, ama şu an Security bile hiç güzel. Ben keyifle oynuyorum çünkü standart bir korku oyunu gibi kendi bir, bir aromalarını da katmışlar. Doğru yönde atsam doğru bir atım. Bu noktadan sonra olacak olan ilerleme ilerlemeye devam etmesi oyun ve markanın son oyunları olmaması lazım. Bence devam edilmeli. Devam etsinler. Bize de daha fazla oynayalım abi yani ne diyeyim bu noktada. <gülüyor> yani böyle yani şu an FNAF'tan zevk alıyorum. Evet. Şu an şu an oyun iyi. Daha iyi olabilir. Çok daha iyi olabilir. Ama şu an iyi. En azından eskisi kadar kötü değil. No Way Home izledim mi? Evet. Spider-Man'i izledim. İzlediysen fikrin nedir? Çok beğendim. Çok coştum. Çok heyecanlandım. İki kere izledim filmi. Yani. ilk kere izledim. İkisinden de heyecanlandım. İkisi iki kere izledikten sonra ayrı bir coştum, Ayrı bir güzel bir tartışma ortamı şey falan filan. Eee. Güzeldi yani. Her şeyi çok güzeldi. Ben tavsiye ederim. Net bir şekilde tavsiye ederim. Şu an spoiler vermeyeceğim. Hiçbir şey demeyeceğim. Eee. Ayağı, tavsiye ederim. İzleyin. Ya özellikle önceki film izlemişsiniz. Tamam izleyin. Bir yılım daha alıyorum. Küçükken kaç yaşındaydın? Um, 22. Ama 23 de olabilir. Emin değilim. Bir bakmak lazım. Öyle. Eğer bir oyun yapacak olsaydın teması ne olurdu? Bunu açıklar mısın? Hmmmm. Düşünmem lazım. Yani en güçlü olduğum yan e, Türk Korku. Korku türüne çok e, hakim olabiliyorum. Onun dışında beni en fazla dehşete düşüren şey derin denizler, derin okyanuslar. Yani bir ...denizin ve okyanusun dibinin görülmemesi beni dehşete düşürüyor. Kontrol edebileceğim bir halden çıkıyorum yani kontrolsüz bir korku ve dehşet yaşıyorum. O yüzden belki denizin dibinde geçen bir şeyler olabilir. Um, korku türünün kendi içinde kozmik korkuyu çok seviyorum. O yüzden belki kozmik korku böyle denizin altında, denizin dibinde geçen bir kozmik korku oyunu olabilir. Um, Alien'ı ve The Thing'i çok seviyorum korku filmi olarak. Ee, geleneksel korku türleri de çok güzel Ama kozmik korkunun içinde The Thing ve Alien'ı çok seviyorum Eski filmler 80'lerde çekilenler 70'lerde mi? 80'lerde mi öyle bir şey? Belki onlar temel alınabilir ee, En azından onlardan ilham alınabilir diyeyim Çok böyle biraz da böyle Lovecraft'in olsun Bir delilik olsun içinde Bir çılgınlık olsun falan hmm. Belki çılgınlık, belki insan eti falan kim bilir abi. Belki bir şeyler olur yani. Şu an belki bir fikir verdin ya, yani. belki bir şeyler yapacağız ileride. Bakalım, bakalım. O zaman ve son gündümde alayım. Ay zencefilli çay içiyorum ve her yudum ayrı bir yakı, ayrı bir şey yapıyorum. Evet değerli dostlarım, ablaçlarım. Sorularınız için çok teşekkür ederim. Ben bu soruları yanıtlamaktan büyük bir keyif alıyorum, büyük bir zevk alıyorum. Umarım siz de sormaktan zevk alıyorsunuzdur. E, i̇zlemezseniz bulur, Sorsanız yeter falan böyle. Sadece kendi başıma ha, ekrandaki soruları yanıtlıyormuşum. E, kayıt alıp yayınlamıyorum da falan. Umarım siz de <gülüyor> yanıtlarımı keyif alıyorsunuzdur. E, sorularınız varsa yine lütfen aşağıdaki... E, şur şuraya yazın abi. Yan tarafa yazmanızı istiyorum falan. E, aşağıdaki e, yorumlara, e, yorumlar kısmından yazabilirsiniz. E, aynı şekilde Discord'dan da bana ulaşabilirsiniz. Ee, yani Discord'tan bana ulaşabilirsiniz. Herkese Discord'ta bir e, sunucumuz var. Orada bir altı şey bölümü var. Oraya sorularınızı yazabilirsiniz. Discord'tan bana ulaşmaya çalışmanıza gerek yok. Discord'u biraz daha kişisel bazda kullanıyorum. Bir de hani bir oyun işlerini falan kullanıyorum. Ee, onun dışında çok bir şey yapmıyoruz. Neyse. Böyle doğrudan yanıtlamam istediğiniz sorular varsa ben altı şeyini beklemeyeceğim birader. Ben sana soracağım. Diyorsanız böyle kısa e, sahip olduğum ee, zaman içinde cevaplanabilecek bir soruysa Instagram ve Twitter üzerinden cevaplarım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Yoksa şey derim yani biraz daha böyle bir, bir iyice sohbet muhabbet kıvamında bir soruysa ben derim okey bunu sanırım altı çayında sorsan daha güzel daha hoş olabilir. Ee, orada güzel şeyler yapabiliriz derim. Öyle. Açıklamalarda bir takım linkler var bahsettiğim her şey bu videoda bahsettiğim her şey açıklamalarda mevcut. Ben yorulmuşum. Neden yorulmuşum? Şu an anlamadım. Bu sorularınız çok yordu. Beni çok yordunuz be bu soruda falan. Ee, öyle. Sonraki defaya görüşmek üzere hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu, mutlu, keyifli ve çaylı kalmanız dileğiyle bay bay.